Merhaba bebek takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte yaklaşık 2 sene önce böyle bal mı mı yaptığımız o suç onumuzu kutusundan çıkarıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir toparlayayım öncelikle. Ben size biz bunun içindeki osçuçonu Ekim 2017 yılında çektiğimiz bir videodan edindik. Bunu televizyonda satıyorlar davi. İşte bir tane osçuçon yanına 6 kavanoz bal 110 TL yanlış hatırlamıyorsam. Biz de onun siparişini vermiştik. Karşında bize kavanoz ballar Harbiden geldi. Bir de bu çakma osçuçon gelmişti. Biz bunu açıp ballarla alakasını çözemediğimiz için kendisini ballayıp mum yaladık. Bunun içine sakladık. Zaten izlediğiniz o videoda bir söz vermiştik abi. Bunu saklayacağız isteyen yani gelip görebilir diye. Osçuçonumuzu yerleştiriyoruz. Bunu saklayacağız arkadaşlar ya. Bizi görürseniz ve bal ne oldu derseniz biz size bu balı gösterebilirim İstiyoruz. Bu arada arkadaşlar ofise gelen takipçi arkadaşlarımız da çok soruyorlar bunu. Maillere de Facebook'tan, Instagram'dan vesaire yorumlardan da çok fazla soruyorsunuz. Abi onun başına ne geldi diye. Valla bu böyle ofiste 2 yıldır duruyor arkadaşlar. Kendi kendine bir şeyler olmuştur kesin. Baya merak ettik biz de sizlerle birlikte zaten açıp şimdi neler olmuş göreceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapalım bunu bir yakından görün bakalım. Bu ne hale gelmiş önce kutusunun dışından. Şimdi öncelikle bir kutumuzu Ya çalış bu şarj aleti ne ya? Sen ben, inanıyor musun? Ya ihtimal var o yüzden önce olsa getirdim. hadi diyeceğim belki çalışır. Abi belli olmaz. Önce bir sertliğini gösterelim de. Bayağı kaya gibi oldu. <gülüyor> Anlayanlar yazabilir ya, şu beyazlıklar şeker mi acaba? Üzerinde kıl falan var ya. Üzerinde kıl var, bu Lütfin'in kılı. Bariz Lütfi kılı. Ne alakası var? Yakın ne alakası çekim girelim kıl. İnsanları pis pis şeyler gösterme. Hocam şuradan deleyim deliyeyim mi? Delme ya, kutu bize lazım. Ne yapacağız? Abi dolaba bir şey koyuyoruz. Kuru köfte koyarız içine işte, değil mi? <gülüyor> Artık bir kutu değil, bu şey olmuş. Pandora'nın kutusu olmuş, çağda açılmıyor. <gülüyor> Çok kötü ya, pis yani pis. Aha. Aha. Geldi. Öfff! <gülüyor> Abi senin kokularla ilgili bir şeyin mi var? Bilgisim. kokusunu almıyor mu? Koku yok, lütfen ne yalan söylüyor arkadaşlar. Değil mi? Gördüğünüz gibi balımız çok kaliteli burada. Bayağı midem bulandı benim yani. Telefon alıyorum. Al. Ah. oraya nokya yapışmışmış. Ballo suçonumuz. Bıçak dışında bir sıyırmak lazım bence. Sen şey bilmiyorum pek. Al sana rahatlatıcı video. Al sen bir rahatlatıcı video çek. Kamera iyice temizledin de çalışırsa güzel çeksin. Ya bunun şarj aleti falan her yeri bal dolmuş Çağdaş ya. Hiç elektrik takmasak mı ya? İşte ben de bir tırstım şimdi. Oğlum bir kere yanlış şarj aletini getirmişsin Çağdaş. Nasıl? Mikro USBymiş. Ben de orijinal Nokia bataryası getirdiydim. Çekmecenin diplerinden bir yerden bulun evde Aynen. değil mi? Her, ev, her evde bir tane bundan vardır. Çekmeceleri iyi bakın sadece. Öf! <gülüyor> Geliyor. Hazır mıyız? Hadi. Hadi oğlum. Yaparsın oğlum. Biz şunu bir taksana. Sen tak hoca Oğlum çok tırstım. Her yerine bal yaptım bunun ya. Bir şey söyleyeceğim. Bence bu micro usb ya. Aynen o zaman ben hemen bir micro Ama mic... bir şey gibi de çağdaş baksana. Yok yok şu baya kulaklık ya. Hocam şunu bir aç önce. Oğlum orası kulaklık girişi kulaklık. <gülüyor> tamam oğlum belki kulaklıktan da şarj oluyor. Teknoloji ilerledi. <gülüyor> takma takma ucunda bal var <gülüyor> Bir bak bakayım içinde batarya var mı? Var işte batarya. Orijinal. Aynen. Şunu ballamadan bir prize takalım da ucunu. Umutcu. Umutcuğum. Şunu bir fişe takabilirmiş. Bak elektrik çarparsa sopayla vur bize. <gülüyor> Pilzin Drake. Nasıl espri? Sene 2009 es 2007 hatta espri. Ha böyle bir espri de var yani. Tabii canım bunu espriyi ben uyduramam. Ben yani yeteneklerim daha ha. geride. Takıyoruz şu an şarjını. Telefonu da sen tut bari. Yok ben seni kurtaracağım. Bırakamıyon da elini. <gülüyor> oluyor mu şarj? Ha oluyor. Bakayım fullemiş acaba. <gülüyor> Bir iki dakika kalsın bakalım şarjide. <gülüyor> Biz de burada kaldık, birkaç dakika geçti arkadaşlar. Telefonun şarj olmadı tabii ki de. Telefonumuz balonun içinde yattı süre içerisinde bozulmuş arkadaşlar. Ya bir de şunu takmasam ben Böyle bir şey olur mu? Gittin telefonun kulaklık Hocam bak girişine. indiriş nokia şarj bu her şey deva. Acaba çalışıyordu biz mi görmüyoruz? Kesin. 3.5 mm'lik jack girişine gittin, şey taktın. Şimdi tekrar yerleştirmeyi yapalım arkadaşlar. Sevgili de 3310. 2 sene sonra görüşmek <gülüyor> üzere. Biz şunu bir kapatalım abi. Evet, Buyur yapalım. hocam damgalasayım onu. Evet arkadaşlar böylece bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bu ürünü çok merak ediyordunuz. Ballı olsun çoğun ne oldu, ballı olsun Aha çoğun ne oldu diye. Böyle. Çalışmıyor arkadaşlar. Balımız da zaten şekerlenmiş. Lütfiye de elektrik çarpmadı. Sizler de bu videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan herhangi bir şey varsa da bizlere yorum bölümünden sorabilirsiniz. Başka bir web webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir şey soracağım bunu niye masadaydı? O çünkü bal kutusu açılmazsa vura vura. İmdat çekecek. Aynen açıldı. O, o zaman, zaman görüşürüz. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekna videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Orada balloğut çıcam duruyor.